Aşağıdaki sayı doğrusunu kullanarak verilen değerleri karşılaştırın. Sayı doğrusu ölçekli çizilmiştir. Bir bakalım o zaman. 0 büyüktür, küçüktür ya da eşittir. 1 eksi x. Hangi seçeneğin doğru olduğunu bulmak bize kalıyor. Bunun için ise x'in ne olduğunu bulmalıyız değil mi? x'imiz burada. 0'ın solunda hatta eksi 1'in bile solunda. Yani x kesinlikle negatif bir sayı. Negatif 1 ile negatif 2 arasında bir yerde. Negatif 1,6 ya da negatif 1,7. Evet tahminen negatif 1,6 civarında bir sayı. Tabi bu benim sayı doğrusuna bakarak yaptığım tahmin. Eğer x negatif 1,6 ise 1 eksi x, 1 eksi negatif 1,6 olacak. Bu da demektir ki 1, Artı 1 virgül 6. 1 artı 1 virgül 6 da 2 virgül 6 eder. Bir sayıdan negatif bir sayı çıkardığımızda sayı doğrusunun sağına doğru ilerlemiş oluruz. Ta buraya kadar gelmiş oluyoruz. Yani 0 kesinlikle küçüktür, kesinlikle küçüktür. 1 eksi x. Negatif bir sayı çıkarmak o sayının mutlak değerini eklemek demektir. Bu yüzden x'in negatif olduğunu bilmeniz bile sonucun birden büyük bir sayı çıkacağını anlamanıza yeterlidir. Peki cevabımızı kontrol edelim. Ve tabii ki doğru. Şahane.